Akıllı Ses Bildirim Gölgü Apoversoft Ekran Kaydedici Kaydediyor Vanlı Ekranı Akıllı Ses Sayfa Ayırıcı içinde. Herkese Merhabalar Arkadaşlar Yeni Bir Videoyla Birlikteyiz Cihaz Bakımı Bu Videoda bu ee, TTS uygulaması ile alakalı kötü bir geliştirme olmuş onu anlatacağım nedir bu geliştirme TTSidi uygulaması artık e, elimizdeki ses motorlarını desteklemiyor bu ne demek ee, TTSeri da de artık Akapella TTS'yi seçerek İpek Sentezleyicisine metin okutamayacağız. TTS Read'da Vocalizer Ses Motorunu seçerek Aylin Sentezleyicisine metin okutturup kaydedemeyeceğiz. TTS Read'da Vocalizer Metin Okuma Seslerini seçip Cem ve Yelda Ses Versiyonlarına metin okutturup kaydedemeyeceğiz. TT seridi hatta modifiye edilmiş olan Google metin konuşma motorunu bile desteklemiyor artık. Ee, desteklediği sadece 2 tane ses motoru var. Birisi zaten Samsung metinden konuşmaya motoru ki e, akıllı saat uygulaması ve akıllı saate sahip olmayan hiç kimsenin hiçbir işine yaramayan bir program oldu artık diğeri de Google metin konuşma motoru ama modifiye edilmiş olanı değil normal hali o da biraz sıkıntılı bir program o yüzden ben biraz bekleyeceğim şahsen herhangi bir geliştirme olur mu olmaz mı? uygulamanın geliştiricisi bunu düzeltir mi düzeltmez mi bilmiyorum ama bekleyeceğim ee, eğer düzeltmezse büyük ihtimalle içimden bir ses onu düzeltmeyeceğini söylüyor uygulamayı silerim işin teorik kısmıyla sizi fazla sıkmak istemiyorum o yüzden ee, Uygulamaya geçeceğim şimdi. Acaba yaratı ses ayarı yiksiz. Pleisto ses dönüştürücü. Galaksi sto ses kaydedici. APK Jumbo Netflix. Telefon, mesajlar, kamera, galeri, saat, imtiy, kişiler, ayarlar, takvim, hava, hesap makinesi, Samsung loftu, cihaz bakımı. Diğer seçenekler düğme. SAPP indirme hızlandırıcısı, dosyalarım, e-posta, radyo, cihame, mail, like, Google, haritalar, videolar, YouTube, e, Zrmanu, TT Seri. Evet, açıyorum programı. TT Seri. Ohun navigasyonu ver. Dünyanın sayfa ayırıcı dışında. Ayrıca uygulamanın koyu tema özelliği de bozulmuş durumda. Koyu tema ile alakalı şöyle bir saçmalık var göstereyim onu ben. Menüsü. TTSL. Profesyonel faiz. Downloadman magi. Tim geolör. Heh şimdi. TTSL yukarı git düğme. Tema rengi. Bu üst üst taraftaki görenler için söylüyorum. Bar çubuğu kırmızı olurdu. Ortadaki ana renk siyah olurdu. Ama artık öyle yapamıyoruz Burada neyi seçersek bahçuuğu o hale geliyor Kırmızı böyle git bir saçmalık oluşmuş durumda şimdi ee, burada metin seçimi yapmaya pardon metin seçimi diyorum e, sentezleyici seçimi yapmaya çalışacağım ve sadece Samsung metinden konuşmaya motorunu ve Google metin konuşma motorunu gösterecek eskiden elimizde olan bütün sentezleyicileri Buna Play Store'dan indirdiğimiz akapella TTS uygulaması da dahil olmak üzere gösteriyordu ve biz istediğimiz sentezleyiciye metin okutturup kaydedebiliyorduk ama artık bunu yapamıyoruz. Türkçe. Rest. Klitext. Daha fazla seçenek düğme. Şimdi. pencere. Select TTS engine listede. Select TTS Engine. Samsung metinden konuşmaya motoru listede. Google metin okuma hizmetleri. Camcel, Dümelt 6. Select TTS Engine. Samsung, Google, Camcel. Gördüğünüz gibi Artık elimizde var olan başka sentezleyicileri seçip kullanamayacağız. E, uygulamayla alakalı e, yapılacak uygulamayla alakalı e, yapılacak e, yorum ve söylenecek sözler bence bu kadar TTSRD uygulaması kötü olmuş yani bayağı bir kötü olmuş eee bunun gibi bir uygulama yoktu mesela Play Store'da. Yani istediğimiz sentezleyiciye seçip metin okutturup MP3 dosyasına kaydetme özelliği. Bunu Play Store'daki hiçbir uygulama sağlamıyordu. Sadece en güzel uygulama buydu ve bu program sağlıyordu bize bu ayrıcalığı. O da ee, artık berbat olmuş durumda dediğim gibi ee, bekleyeceğim uygulama geliştiricisinin bu saçmalığı düzeltmesini uygulamanın içinde yine istediğimiz metin okuma motorlarını seçme fonksiyonunu etkinleştirmesini bunu yeniden açmasını bekleyeceğim ama büyük ihtimalle açmayacaktır. Ya yani bir sonraki güncelleme kadar bekleyeceğim. Ama e, olmazsa, ya yani program eskisi gibi düzelmezse e, maalesef silmek zorunda kalacağım. Ya bu programlara da ne oluyor ben anlamıyorum. Ee, önce Samsung metinden konuşmaya motoru şimdi de TTS de uygulaması Yani nedir bu değişim nedir bu kısıtlama e, bu böyle kırpma kesme biçme sevdası bu kısıtlama sevdası nereden geliyor bu uygulama geliştiricilerine bilmiyorum ama e, elimizdeki sentezleyiciler değil ama Sentezleyicilerle beraber kullandığımız ek yazılımlar sapıtmaya başladı. Elimizdeki sentezleyicilerden sapıtan iki sentezleyici var sadece. Biri Google metin konuşma motoru ki ben o yüzden modifiye edilmiş versiyonunu kullanıyorum. Diğeri de Samsung metinden konuşmaya motoru. Bu kısıtlama arzusu, bu kısıtlama sevdası nereden çıktı, nereden geliyor bilmiyorum ama Son zamanlarda e, sentezleyicilerimizle beraber kullandığımız araçlar nedense sapıtmaya başladı. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bu arada... Bu videonun başlangıcına, ortasına ve sonuna e, kartlar yerleştireceğim. E, yapabilirsem, neveda videolarında olduğu gibi sağa ve sola ekranda videonun sonunda görünecek olan başka içerikler ekleyeceğim o içeriklere gidebilmeniz başka içeriklere göz atabilmeniz için ama o olmazsa onu yapamazsam ee, kart eklerim videonun başına ortasına ve sonuna çeşitli içeriklerin gösterildiği kartlar eklerim bu videoyu izlerken ya da bu videoyu izledikten sonra o diğer içeriklere göz atabilir ve onları da e, izleyebilirsiniz. Ama e, dediğim gibi eğer ben bu videonun sonuna bitiş ekranı ekleyebilirsem yani nedir bitiş ekranı işte videonun sonunda ekranda belirleyecek olan başka videolar olur sizin izleyebilmeniz için onu yapabilirsem o bitiş ekranı ekleyebilirsem sağda veya solda bulunan içeriklerden birine giderek yine kanalımı izleyebilirsiniz videomu beğenmeyi paylaşmayı yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın yapmaya mecbur değilsiniz ama Dilerseniz kanalımı başka arkadaşlarınızla ve dostlarınızla paylaşarak onların da yararlanmasını sağlayabilirsiniz. Benim tek amaçladığım şey abone kazanmak değil tabi. Abone kazanmak da e, güzel bir olgu benim için ama benim amaçladığım tek şey abone kazanmak değil insanlara yardımcı olmak o yüzden dediğim gibi yapma zorunluluğunuz yok yapmaya mecbur değilsiniz ama bu kanalı ve bu kanalda bulunan içerikleri tanıdığınız diğer insanlarla paylaşırsanız başka insanların da işine yaramış olur bu kanal ben de sevinirim memnun olurum daha fazla insana Yardımcı olabildiğim için. Sayfa ekran kaydedici. Dikey. Sayfa 3. Durdur.